Beşinci eşikte yaşamla karşılaşıyoruz. Yaşam nedir? Evrende başka yaşam formları olabilir fakat biz şu an için sadece kendi gezegenimizdeki canlıları inceleyebiliyoruz. O yüzden şu andan itibaren kendi gezegenimize yani dünyaya odaklanıyoruz. Dünyadaki tüm canlıların bazı ortak özellikleri vardır. İlk olarak tüm canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için dışarıdan enerji alırlar. Buna metabolizma deniyor. İkincisi, hepsi mümkün olduğunca hayatta kalabilmek için iç ve dış ortamlarını dengeli tutmaya çalışırlar. Buna da homeostaz deniyor. Üçüncüsü, üreyerek kendilerini kopyalayabiliyorlar. Çünkü hepsinde neden yapıldıklarına dair bilgileri taşıyan kocaman DNA veya RNA molekülleri bulunuyor. Dördüncüsü, bu bilgileri zamanla değişebilir ve bu yüzden de sonraki nesillerde ufak farklılıklar ortaya çıkabilir. Böylelikle, canlılar yavaş yavaş çeşitlenmeye başlar. Şimdi bir de bileşenlere ve yaşamın başlayabilmesi için sağlanması gereken Goldilocks şartlarına bakalım. Bileşenler, farklı karmaşık kimyasal bileşik çeşitlerinden oluşuyor. Örneğin, DNA ve RNA gibi kimyasallar. İki Goldilocks şartı, bu kimyasal bileşiklerin birçok farklı şekilde bir araya gelmelerine olanak sağlayan ideal ortamı yaratıyor. Birincisi, bu kimyasal reaksiyonların başlamasını tetiklemek için enerji gerekiyor. Ama çok da fazla değil. Çünkü o zaman da moleküller patlayarak dağılırlar. İkinci olarak ise bir sıvıya ihtiyaç var. Çünkü atomlar gaz haldeyken molekülleri birbirinden çok uzak durduğundan bağlanmaları daha zordur. Katı haldeyken de pek fazla hareket edemezler. Peki bu Goldilocks şartlarını yani uygun koşulları nerede sağlayabiliriz? Şunu biliyoruz ki maddeler sadece dar bir sıcaklık aralığında sıvı olarak bulunurlar. Eğer sıcaklık çok fazlaysa, mesela bir yıldızın çok yakınındaysanız o zaman sıvılar gaz haline geçer. Eğer sıcaklık çok düşükse, mesela uzayın derinliklerinde olduğu gibi, o zaman da sıvılar katı hale geçer. Bazı kayalık gezegenler veya uydular güneşlerinden tam da ideal uzaklıktadırlar. Ve bu sayede de bol miktarda sıvı halde suya sahiptirler. Ayrıca kimyasal reaksiyonları başlatabilmek için de yeterli miktarda enerjileri vardır. İşte burada, bizim dünyamızda, bundan 4 milyar yıl öncesine gidersek eğer, hayal edebileceğiniz en karmaşık kimyasalların bazılarının ortaya çıkabilmesi için olabilecek, belki de en mükemmel şartların mevcut olduğunu görebilirsiniz. İşte bu kimyasallar sayesinde yaşam ortaya çıktı.